Berlin'de Gemelde Galerideyiz ve Peter Bruegel'in oldukça eğlenceli Flamenk atasözlerine bakıyoruz. Gerçekten son 4-500 yılda pek bir şeyin değişmediğini gösteriyor. 100'den fazla değişi atasözünü resmetmiş. Bu değişler sıklıkla mizahi bir üslupla insanların kusurlarını anlatıyor. İlginç çünkü bu bir kınama değil. Sanki onun bir parçası oluyormuş gibi. Şimdi bu resimlerden birkaçına göz atalım. Bu atasözlerinin hepsinin günümüz diline karşılıkları yok. Sadece bazılarının var. Ön tarafta daha görünür olanlar açıkça anlaşılabiliyor. Sol alt köşede kafasını tuğla duvara vuran bir adam var. Bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bunun anlamı şu, bir kimseden daha önce hiç yapmadığı bir şey yapmasını istemek. Yani kafasını tuğla duvara vurmak. Hiç başarma şansı olmadığı halde bir şeyi tekrar tekrar yapmak anlamına da gelir. Alt sağ tarafta da iki somunu ekmeye zorlukla uzanan bir figür var. Aslında birinden diğerine uzanamıyor. Sanırım hepimiz iki yakayı bir araya getirmek deyimini biliriz. Bu bir somundan diğerine zor uzanmak demek. O bunu başaramıyor, ucu ucuna getiremiyor yani. Hemen sağında masanın altında kafasını tutan ve lapasını döktüğü için endişeli görünen birini görüyoruz. Gidenin arkasından ağlanmaz. Bu kişi biliyor ki lapayı kaba geri koyamayacak. Bunca sözüne rağmen hala yaptığımız şeyler bunlar. Biliyoruz ki aptalca ve faydasız şeyler. Ama yine de yapıyoruz. Bu resimde gezinirken aslında sözel olan bir olguyu görsel olarak görmek bayağı keyifli. Favorilerimden birisi, aynı zamanda en aptalcalarından biri, turta ya da tartların bir evin çatısı olarak kullanılmasını gösteriyor. Bu, günümüz diline karşılığı olmayan bir söze gönderme yapıyor ve şöyle bir şey demek, evini turtayla kiremitlemek. Bu, birinin zenginliğini boşuna kullanması demek. Çok güzel. Tüm resimler çocuk kitabı gibi bir manzara yaratıyor ve bu manzarada keşfettiklerimiz kendimizle dalga geçerek eğlenmemizi sağlıyor.